Yo vamos juntos İnsanlar şeytan gibi, insandan haber var mı? İnsanlar şeytan gibi, insandan haber var mı? Derde düşmüş garibim, gelip de soran var mı? Derde düşmüş kalbim gelip de soran var mı? Yoksulluk düşmüş tara Çöhret para, hele bir bağlı mezara Gidip de dönen var mı? Yoksulluk düşmüş tara beylere Çöhret para, hele bir bağlı mezara Gidip de dönen var mı? Tıbbi burur hastasını zehir yapar ilacını, Tıbbi burur hastasını zehir yapan ilacını, Alkalm dinmez yarasını gelipte saran var mı? dinmez yarasını gelip de saran var mı? Yok soğ düşmüşlara deylere kör hele bir baham nazara o gidip de dönen var mı Yok soğ düşmüşlara deylere kör hele bir baham nazara o gidip de dönen var mı Ülke'ye hırmızlar geldi, her bir yeri parseledir. Ülke'ye hırmızlar geldi, her bir yeri parseledir. Hüseyinler ölüp dirildi, gelip de gören var mı? Hüseyinler ölüp dirildi, gelip de gören var mı? Yoksulluk düşmüşler. Hele bir batın mezara Gidip de dönen var mı? Yoksulluk düşmüş tara Beylere şöhretin para Hele